Merhaba lan evet kardeşlerimiz evet. hanımefendiyle numunalar bila bila derim. için evet başka hoş bir video iş gördünüz bugün Zerin üzerine tepki Zerin. veriyoruz ki yamam sana ya çok takliyamak ya pardon pardon pardon pardon pardon pardon Zeynep Avcı ki yamam söyledi ha Zerin üzerine başka Jackie. Evet, evet. Evet, galiba. Evet. Evet ve The Voice Almanya. Bakalım. Almanya'nın ses, ses. Evet, evet, evet. Evet, bakalım. Duydunuz, duydunuz, duyduk Duyduğumuza göre, duyduğumuza göre çok iyi bir sesi var. Evet. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Hadi bakalım gençler. Gençler. Trap son sivesi mi bu acaba? Trap, trap, trap son galiba. Emin değilim. Ben bilmiyorum. Vallahi bakalım, vallahi bilmiyorum. Olay Zenoş, olay konuş. Kim? Trap O işte. Hangi Zenoş? Zenoş Asya. Senel. Tamam devam edelim. O çap senin belki yok mu? Yok ya o ya <gülüyor> belki yandan yani. Neyse devam edelim. Devam edelim. İn yallah. İn Zerin özer. Wow Otobüsünün yok değil mi? Çok iyi Bana şey veriyor Tüylerimi diken diken veriyor Evet, diken diken Ne yazı var mı? Yok Olması lazım Bir lazım. Bir Bir Emil hayatında yok ateş sana çok güzel bile. çok şey perusuz <gülüyor> evet o ben de onu diyecektim çok böyle şey gidiyor yani çok ne yolunda <gülüyor> gerçekten yani kayıyor <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> vallahi böyle düz yani çok iyi ya gerçekten Oh. Ah, senin babla. Ah. Oh, diken okay. da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oh! what? <gülüyor> ya yerim bu sesi ya Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> what the fuck yani bu? What the <gülüyor> fuck yani bu? Ya wow gerçekten. Okay. Senini anlayabilirim kanka. Yani Ya sen de anlayabilirim yani gerçekten. Evet, bir şey diyeceğim. Yani bu Kadir kursa falan gitti mi yani anlamadım. Yani nasıl bu kadar öğrendi? Nasıl yani ne bu yetenek bence yani. Evet, yetenek, Sir... yetenek, Yani Ya. De evet. kesenice, kesenice. O çok iyiydi ya, gerçekten. Bu oranını o ne. Göradar. Göradar. Wei sagen. Ha Konjaclar şey falan diyecekler. Ha. falan diye. Bence Almanca da, değil mi? Al Almanca dilinde. Evet. Dieser <Gülüyor> <Sessizlik> Oru di konuşmuyoruz ya. Hani konuşuyordun? Ha? Hani konuşmayı biliyordun. <gülüyor> sen de ya Allah Allah ya. Sen de konuş ya. Aa, Aa, üç, ne şimdi konuşmuyorsun üç şimdi? Üç yıldır ha? bize yalan söyledi yani. ya. Allah, ya yip <gülüyor> <gülüyor> <Konuşacak tiyorlarla> ya. onlarla <gülüyor> ya. sen de biliyordun. <gülüyor> sen de ya Allah. Allah. Aa, neyse, neyse, neyse. gerçekten. Oham, oham. Çok iyi Allah. Allah Çok iyi Allah. gerçekten. gerçekten on numara yani, keyfi okay. on, on numara on numara yani gibi on numara valla bu yani, kadar numara işte evet benim Twitter'ım diken diken oldu valla ve yani gerçekten çoğu zaman da böyle bir şey olmuyor bana şarkı dinleyen sen yani beğendim yani onun sesi çok pürüzsüz ve çok ya onun onun sesini yerim yani yiyelim yeah. getirmasın <gülüyor> ya yeah, çok tatlıydı gerçekten çok güzeldi yani gerçekten evet bu kadar bu kadar evet. arkadaşlar şimdi düşün çoklarının alalım evet. ve bir dahaki sefere görüşene cool kadar barış